Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım orijinal problemler bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık son konumuzdayız. Periyodik problemler, grafik problemleri ve sayısal mantık problemleri arkadaşlarım. Yine e, ben hani bu konularla alakalı, periyodik problemlerle alakalı, grafik ve sayısal mantık problemleriyle alakalı... Hafif bir ön söz söyleyip daha sonrasında sorularımızı çözmeye başlayacağım. Bugün 8 tane soru çözeceğiz sizle beraber toplamda 4 sayfa. Ve sevgili arkadaşlarım bunları da çözdükten sonra artık orijinal problemler kısmındaki bir de orijinalden dinle kısımlarının tamamını eritip bitirmiş olacağız. Zaten kitabın uygulama çözümlerini de ben yapmıştım. Yine oradan da diğer kısımların Çözümlerini dinleyebilirsin Çözemediğin kısımların çözümlerini dinleyebilirsin Hazırsan abone olduysan Ve videoyu da beğendiysen Geçelim çözümlerimize Evet Öncelikle arkadaşlar periyodik problemlerle alakalı Obeb okek konu çok iyi olmak zorunda Obeb okek konusu Sende çok iyi olacak Çok iyi oturacak Ve e, hani bölme bölünebilme kısmı da Yine çok iyi olmak zorunda Evet kalemim düştü <gülüyor> Grafik problemleri için Sevgili arkadaşlarım, ÖSYM son yıllarda e, bu grafik problemleriyle alakalı gerek dairesel grafik, gerek sütun grafiği, gerek çizgi grafiği bunların her birini de sevgili arkadaşlarım sorabiliyor, sorabilir. Ki grafik okumak zor değil ama hani bu artık öğrencilikle alakalı bir durum değil. Bazı kişiler, tamam mı? Yani bazı insanlar grafik okumakta zorlanabiliyorlar. Onlara tavsiyem... Hangi grafiğin nasıl okunacağını öğrensinler ve bununla alakalı mutlaka birer ikişer test çözsünler Bu testler çözüldükten sonra mutlaka ama mutlaka bu konu oturacaktır aklında Sayısal mantıkla alakalı adı üstünde bir mantık arkadaşlar Yani örnek veriyorum bir sayısal mantık sorusunu bir kişi farklı bir şekilde düşünebilir Bir düşünebilip çözebilir Ben farklı bir şekilde çözebilirim Hani en basitinden düşünün örnek veriyorum bir su doku Sudoku'da senin ilk bulduğun kare ile benim ilk bulduğum kare farklı kareler olabilir fakat Eğer ikimizde Sudoku'yu bitirdiysek doğru bir şekilde aynı parçaları bulmuş olacağız Sadece belki benimki biraz kısa sürmüş olabilir seninki uzun sürmüş veya tam tersi olmuş olabilir Dolayısıyla sayısal mantıkla alakalı Dedim ya adı üstünde mantık arkadaşlar Mantığınızı kullanarak çözeceksiniz Kişinin kendi muhakeme becerisine bağlı bu tarz e, sorular Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ne yapmak gerekiyor sayısal mantıkla alakalı? tabii ki bol miktarda soru çözeceksiniz. Hani bunun bir konu anlatımı gibi bir olayı maalesef yok. Maalesef. Evet şimdi sorularımıza hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuza şöyle bir bakalım. Aşağıda orijinal kelimesinin yazılı olduğu lambalardan oluşan reklam panosunun görseli verilmiştir. Rektan panosundaki lambalar O harfinin bulunduğu sıradan soldan sağa doğru sırasıyla yanıp sönmekte ve L harfinin bulunduğu lamba yanıp söndükten sonra sağdan sola doğru diğer lambalar yanıp sönmektedir. Yani O R I J I N A L sonra A N I J I R O R I J diye bu tarafa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor gibi. Pekala bu işlem aynı örüntü ile O ve L harflerinin arasında devam etmekte. Reklam panosundaki lambaların yukarıda verilen sırayla sürekli yanıp söndüğü bilindiğine göre 2000. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Şimdi burada periyodu bulmamız lazım öncelikle. Şurada O harfini dikkat edelim. Başlangıç ve bitiş çok önemli. R harfi dersen yanılabilirsin mesela. O'dan başladık. Birinci yanan bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Yani bu da demek oluyor ki Sevgili arkadaşlarım Birinci yananla 15. yanan aynı Yani o halde bu da ne demek oluyor 14'te bir tekrar var Yani ben bu 2000'i artık 14'e böleceğim 14'e bölme işlemini yaptıktan sonra Kurduğum cümleye dikkat edin 14'e bölüyorum. 20'nin için 14 bir defa. 14. Çıkardım 6. 60 dedim. 60'ın içerisinde 14 sevgili arkadaşlarım. 4 defa. 4 kere 14 56 yapar. Çıkardım 4. Son olarak şu 0'ı aşağı indirdim. 40'ın içerisinde 14. 3 defa olmaz. 2 defa var? Aynen 2 defa. 28 çıkardım 12. Şimdi buradaki cümleye dikkat ediyorsun. 2000'inci sıradaki yanan lamba ile... 12. sırada yanan lamba aynı lambadır diyebiliriz artık. 2000 tane saymak yerine 12 tane say yeterli. Şimdi o halde bir buydu zaten ee, sevgili arkadaşlar. Hatta 15 de buydu değil mi? O zaman 14 budur, 13 budur, 12 de budur. Yani cevabımız neymiş? J e, harfinin bulunduğu lamba yanar diyecekmişiz sevgili arkadaşlarım. Evet buradaki lambalarla da sanırım arkada yanan lambanın... Ee, şeyleri neredeyse aynı değil mi şöyle yaklaştıralım Neredeyse aynı Tutturmuşuz Devam İkinci soru Yukarıda verilen yüz sütünden oluşan tablonun Birinci satırına iyilik ikinci satırına yapmak Üçüncü satırına güzeldir kelimesi yan yana sürekli yazılmakta Buna göre 3 tane ifade var Hangileri doğrudur diye soruluyor 100. sütun yukarıdan aşağı doğru LME şeklindedir demiş Şimdi iyilik kaç harfli 6 Yani 6'da bir tekrar söz konusu o halde arkadaşlarım yüzüncüyü bulabilmek için ben yüzü altıya böleceğim. Yüzün içerisine yani yüzü altıya bölersek kalan dört olacaktır. Doksan altı tam bölünür. Demek ki yüzüncü harfle dördüncü harf aynı. Dördüncü harf burada hangisi? L. Dolayısıyla buraya L'yi yazabilirim. Sonra yüzü yapmak kaçta bir tekrar ediyor? Yine altıda bir tekrar ediyor değil mi? O halde arkadaşlarım altıda bir tekrar ediyorsa yine altıya böleceğim. Yine kalan dört. O halde burası da yine dördüncü sütundaki M olacak. Güzeldir. Kaç harfli arkadaşlarım? 8 harfli. Ve ben 100'ü 8'e böleceğim. Şimdi 96 yine 8'e bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla kalan yine 4 olacak. Ve sevgili arkadaşlar 4. sıradaki de E olduğu için buraya da E girecek. Yani birinci öncülümüz doğru. LME biçiminde. 75. sütunda aynı harfler bulunmaktadır. Şimdi 75. sütunda hangi harfler bulunuyor onları bulalım. 75'i 6'ya bölüyorum. 72 tam bölünür kalan 3'tür. Üçüncü sütuna bakıyoruz. İ var. E Şimdi yapmak kelimesi de altında bir tekrar ettiği için o da kalanı 3 olduğu için P olacak. E 75. sütundaki harfler aynıdır demişti. Biri İ biri P oldu şimdiden. Dolayısıyla cortladı arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakıyoruz. 2K harfinin alt alta geldiği toplam 16 sütun vardır denilmiş. Şimdi şurayı bir sileyim. İki tane K harfinin alt alta geldiği bakın şurası var değil mi? Şurası var. Pekala. Güzeldir kelimesinde zaten K harfi yok. İkisi burada yan yana geldiyse sevgili arkadaşlarım. Altıda bir tekrar ediyor ikisi de zaten. O halde her iyilik ve her yapmak kelimesinin içerisinde mutlaka ama mutlaka bir tane K harfi. iki tane K harfi bir kere alt alta üst üste gelmiştir. O halde ben diyorum ki yüzün içinde kaç tane 6 var? 100'ün içinde kaç tane 6 varsa o kadar 6 alt alta gelmiştir diyeceğiz. Kaç defa? 16 defa değil mi? Çünkü 96 kalan 4 oluyor. Demek ki 16 defa iyilik ve yapmak kelimeleri geçiyorsa 16 defa da K harfleri 6 alt alta geliyordur. Dolayısıyla 3. öncülümüze doğru. Cevabımız ne olacakmış? 1 ve 3 olacakmış diyebiliriz. Evet. İlk sayfayı bitirdik. 168. sayfamıza geçiyoruz. 3. soru. Yuvarlak masa etrafında toplanmış. 6 arkadaş 2'den başlayarak... 2'den başlayarak 50'ye kadar ikişer ikişer ritmik sayma oyunu oynamakta ve 50 sayısını ilk söyleyen kişi oyundan çıkmakta. Oyundan bir kişi çıkınca çıkan oyuncunun hemen yanındaki kişi tekrar 2'den başlayarak oyuna devam etmektedir. Pekala, oyuna Ailis 2 rakamını söyleyerek başlamış ve hemen ardından Bahar 4 rakamını söyleyerek şekildeki görselde verilen sıralamaya göre okuyonunda oyuna devam etmişlerdir. Pekala, demiş ki bize buna göre oyunda son kalan kişi kimdir? Şimdi öncelikle bunlar 6 kişiler 6 kişiler Ve 2'den başlayarak sevgili arkadaşlarım 2'şer 2'şer sayıyorlar yani çift sayıları sayıyorlar O yöne başlamıştı Burası 6 kişi oldukları için sevgili arkadaşlar O halde ben diyorum ki bunlar 6'da bir tekrara düşerler E şimdi madem öyle 50'yi ben 6'ya 50'yi derken şunu aslında Çünkü 2'den 50'ye kadar kaç tane Şey var Çift sayı var 25 tane o zaman 25. sırayı bulalım biz. 25'i ben sevgili arkadaşlarım 6'ya böleceğim. Kalan ne yapar? 1. Yani 25. sayı olan 50'yi söyleyen kişiyle 1. sayı olan 2'yi söyleyen kişi aynıdır. Yani Ayliz 50'yi söylemiştir. Yani kama tabiri bu. Ayliz elendi. Gitti. Peki geriye kaldık Bahar. Artık Bahar'la başlıyoruz ve geriye 5 kişi kaldıkları için bu sefer tekrarımız 5'te 1. 25'i 5'e böleceğiz arkadaşlar kalan 0. Kalan 0 demek ne demek? 5. sıradaki sayıyı söyleyen kişi ile 25. sıradaki yani 50'yi söyleyen kişi aynıdır. 5. sırada kim var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer Faruk elendi. Pekala geriye kaldı 4 kişi artık 25'i kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 25'i bölüm 4'e kalan 1. Şimdi sıradaki kişi kimdi? Ee, Faruk elenmişti. Ha bir de hangisinden devam ettiğine bakalım. Oyundan bir kişi çıkınca çıkan oyuncunun hemen yanındaki kişi tekrar 2'den başlayarak oyuna devam etmekte. Şimdi Faruk'un hemen yanındaki kişi artık Ali elendiğine göre Bahar'dır ve Bahar'dan tekrar ediyoruz. Şimdi 50'yi Bahar söylemişti ama ilk sayıyı da o söylemişti. Yani 25. sayıyı söyleyen kişiyle ilk sayı söyleyen kişi aynıdır. Yani bu sefer Bahar elenecek ve oyuna can başlayacak. 25'i 3'e bölüyoruz. Kalan yine 1. Yani ilk sayıyı söyleyen kişi eleniyor, Can eleniyor Ve geçtim artık Duru başlayacak. Duru ise 2'den başlıyor. 25'i 2'ye böleceğiz. Kalan ne? Kalan yine 1. Yani ilk sayıyı söyleyen kişi eğlenecek. Oyunda son kalan kişi Ege'dir ve oyunu kazanan kişi de Ege'dir. Dolayısıyla cevabımız Ege olacaktı sevgili arkadaşlar. 168. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Soru 4. Aşağıdaki grafiklerin birincisinde bir ülkedeki A, B, C, D ve E ürünlerinin 2022 yılındaki ihracat miktarları. İkincisinde ise bu ürünlerin 2023 yılındaki ihracatının 2022 yılına göre artış ve azalış miktarları verilmiştir. Şimdi mesela örnek veriyorum. A ürününden 150 ton ihraç edilmiş. Ama burada ihracattaki değişim artı 100 olduğuna göre 150 iken 250 olmuştur A ürünü gibi. C ürünündeki artış miktarı, E ürünündeki azalış miktarının iki katıdır. Şimdi C ürünündeki artış miktarı sevgili arkadaşlarım şurası 2X, E ürünün azalış miktarının iki katıdır demiş. Yani o zaman burası eksi x olacak. Tamam. 2023 yılında bu 5 ürünün toplam ihracat miktarı 2020 yılı, 2022 yılına göre %25 artmıştır. Buna göre 2023 yılında C ürününden kaç ton ihracat edilmiştir diye soruluyor. Şimdi 2022 yılına göre %25 artmış ya 2022 yılında toplam ne kadar ihracat olmuş onu bir bulalım 150, 100 daha 250 300 daha 550 yapar 200 daha 750 750'ye 450 eklerseniz 1200 yapar arkadaşlar Şimdi 1200'ü %25 arttıracağım Bunun %25'i çeyreği demek 300 kadar artarsa demek ki 1500 Yani aslında çeyreği kadar arttırıyor ya 300 kadar artacakmış Yani şuradaki değişim miktarı da bize 300'ü vermek zorunda Topluyoruz 100 50 çıkardım 50 100 ekledim 150 Daha sonrasında bakın 150 yazdık ya 2x ekleyip x çıkaracağım O zaman sadece x eklemek de aynı şeydir Ve bu da arkadaşlarım neye eşitmiş Yukarıdaki değişim miktarı mı Yani 300'e eşitmiş Madem öyle x kaçtır arkadaşlar 150'nin ta kendisidir Bize ne sorulmuştu C ürününden kaç ton ihracat yapılmıştır C ürününden ne zaman 2023 yılında. X'i 150 bulmuştuk ya Bak şurası neymiş o zaman 300 miymiş? Tamam. Çok güzel. Burası 300 ise yukarı doğru çıktım. C'ye bakıyorsun. Burası da 300'dü. 2022 yılında 300 ise 2023 yılında 300 daha fazla satılmış. O zaman C ürününden 600 ton satılmıştır. Arkadaşlarım cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. Geçtim. 168. sayfayı da bitirdim. 169. sayfama 5. sorum. Bir kırtasiyenin bir yıl boyunca sattığı kitapların bazılarının satış adedi, bazılarının ise satılan toplam kitap satış adedi, içindeki yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Pekala, bu kırtasiyenin sattığı roman türü kitapların sayısı, masal türü kitapların sayısının iki katı olduğuna göre sayılarından bahsediyor bakın. Romanlar masalların iki katı, satılan test türü kitapların sayısı masal türü kitapların sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi öncelikle, öncelikle. 84'e karşılık 12 geldiğini görüyoruz bakın. O zaman 12'nin 7 katı olduğu için 84. Demek ki buraları 7 ile bölüp buraya yazıyoruz. Yani mesela 69'u 7'ye böl, 9 gelir. Demek ki burası %9'muş. O halde ben 40'ı 7 ile çarparım, 280'miş. 100'ü 7 ile çarparım, 700'müş gibi. Ve bize diyor ki, roman türü kitaplar, masal türü kitaplardan 2 kat, katı kadar satmış... O zaman ben şuna şöyle diyeyim. Örnek veriyorum. Buraya 7x diyeyim. Buraya 14x diyeyim. Niye 7 ve 14 dedim acaba? Kolayca 7'ye bölünsün de kesirlerle uğraşmayalım diye. 14x'i 7'ye böldünüz 2x. 7x'i 7'ye böldünüz x. Çok güzel. Şimdi bize ne demişti? Satılan test türü kitapların sayısı. Test türü kitapların sayısı 280 arkadaşlarım. Masal türü kitapların sayısından kaç fazladır? Yani 7 xten kaç fazladır diye soruluyor. Aslına bakarsanız 280'den 7x'i çıkar demiş bize. Hadi bunu bir yapmaya çalışalım bakalım. Şimdi gençler x'i bulmak aslında çok kolay. Çünkü şunların toplamı bize %100'ü vermek zorunda. 12, 9 daha 21, 40 daha 61 yapar. 61'in üstüne 3x ekleyince 61 artı 3x bize neyi veriyormuş? 100'ü. O zaman 3x kaçtır arkadaşlarım? 39'dur. x kaçtır? Tabii ki 13'tür. x'in 13 olduğunu bulduk ya. 13 ile 7'yi çarpınca ki kendileri 91 yapar Demek ki masal türünden 91 tane satılmış Yani 280'den 91'i çıkar demiş adam bana evet tamam çıkaralım o zaman 200, e, 189 mu gelir? Demek ki cevabımızda 189 olacak sevgili yaşlar Evet güzel soruydu Devam ediyorum 6. soruyla Aşağıdaki grafik sabit hızlarla Hareket eden A ve B araçlarının Yolda geçen süreye göre depolarında Kalan benzin miktarını göstermektedir e buna göre bu iki aracın hareketlerinden kaç dakika sonra depolarında kalan benzin miktarları eşit olur diye sorulmuş. Yani bize neresi soruluyor? Şurası sorulmuş arkadaşlar. Buraya x dedik. Şimdi öncelikle pembeye bakıyorsunuz. Pembe olana. Pembe olan sevgili arkadaşlarım saatte 10 litre harcıyor. Saatte 10 litre. O zaman x saatte ne kadar harcar? 10 x kadar. 60-10 x. Pekala. Yeşil orana bakıyoruz. Bir saatte bakın 4 kadar harcamış. O zaman 50-4x kadar mı harcar buraya kadar? O zaman bunları birbirine eşit olmasını istiyorsak eşitleyeceğiz. Eksi 10 bu tarafa attım 6x. 50'yi bu tarafa attım 10. 10 eşittir 6x'e. x eşittir 10 bölü 6'dır. Yani sevgili arkadaşlarım. 10 bölü 6 ne demek? 5 bölü 3 demek. 5 bölü 3 saat. E bize demiş ki kaç dakika sonra? Şimdi 5/3 saati hemen dakikaya çevirelim. Nasıl? 60'la çarparak. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 20 5 kere 20 100 yapar demek ki 100 dakika sonra bu iki aracın depolarında kalan benzin miktarları birbirine eşit olacakmış diyebiliriz. Ve gençler son sayfamıza geçiyoruz. Geçiyoruz artık 170. sayfa. Ömer bulunduğu kareden başlayıp şekilde verilen kareler üzerinde hareket ederek mavi, sarı, turuncu ya da pembe renkli kareye ulaşınca hareketine son verecektir. Şimdi Ömer'in bulunduğu kare burası. Şu taraf batı, bu taraf güney. Ömer'in bu birim karelerdeki hareketinin kuralları aşağıda verilmiştir. Bulunduğu karede pozitif tam bölen sayısı dörtten küçük bir sayı yazılıysa güney yönündeki komşu kareye. Bulunduğu karede pozitif tam bölen sayısı üçten büyük bir sayı yazılıysa batı yönündeki komşu kareye hareket etmekte. Şimdi pozitif tam bölen sayısı dörtten azsa sevgili arkadaşlarım güneye. 3'ten fazlaysa da nereye gidecekmiş e, gü, e, güneye gidecekmiş tamam birinde batıya birinde güneye Ömer hareketlerinin sonucunda mavi boyalı kareye ulaştığına göre şuraya ulaştığına göre siyah renkli karede 16, 36, 49, 64, 81 sayılarından hangisi yazılı olamaz diye sormuş bakalım şimdi 17 kaç tane pozitif bölünüm var 2 tane çünkü asal 4'ten az olduğu için ne tarafa gidecek batı yönüne doğru gidecek yani 3'e gelecek 3 sayısıyla asal olduğu için tekrar buraya doğru gidecek Yok olmadı bir yerde bir hatamız var Bir yeri kaçırdık sanırım Bulunduğu karede pozitif tam sayı Bölen sayısı dörtten küçükse Tamam on yedinin kaç tane pozitif Böleni var iki tane birisi bir öteki de e, Kendisi zaten Dolayısıyla dörtten küçükse ha, Güney yönüne gidecekmiş çok özür dilerim Çok özür dilerim tam tersiymiş Dörtten küçükse güneye Üçten büyükse batıya arkadaşlar Tamam şimdi o zaman nereye gidecek Güney'e yedi Şimdi 7 de asal olduğu için yine bu sefer siyaha gidecek. Şimdi siyahta bulunuyoruz. Çok güzel. Şimdi siyah karede eğer 16 yazıyorsa arkadaşlarım 16'ya göre çözeceğim şimdi soruyu. 16 yazıyorsa 16'nın pozitif bölen e, adedi 3'ten büyük olduğu için çünkü 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var. 5 tane var bakın. 3'ten büyük olduğu için ne tarafa gideceğiz? 8'e doğru. 8'e bakıyorsun 1 2 4 ve 8 yine 4 tane var. Dolayısıyla yine bu tarafa doğru gideceğiz. 5 artık asal olduğu için aşağı doğru. 3 asal olduğu için aşağı doğru. Bu da asal olduğu için maviye. Çok güzel. 16 oluyormuş cepte. Şimdi yine şuraya kadar geldik. Şu an siyahtayız. 36'ya bakacağız. 36'nın pozitif tam bölen sayısı biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım 3'ten büyük. Yani 3 adetten fazla. Olduğu için yine 8'e gideceğim. Ve buradan artık 8'e saptırdıysa beni az önceki yolun aynısını izlemek zorundayım. Yani yine maviye gidebiliyoruz. Şimdi geçelim 49'a. 49 için biliyorsunuz ki 7'nin karesidir. Yani bir asalın karesi. Kaç tane pozitif böleni var? 3 tane. Şimdi 4'ten küçük mü? Evet. O zaman ne tarafa arkadaşlarım? 4'ten küçük bir sayı ise güney yönündeki komşu kareye. Ha tamam sıkıntı yok. 4'ten küçük ise güneye doğru gidiyoruz. Hadi gittik bakalım buraya geçtik 13. 13 sayısı asaldı. Aşağı doğru gidiyoruz. 6 sayısı sevgili arkadaşlarım. 1, 2, 3 ve 6. 4 tane. 3'ten büyük olduğu için bu tarafa doğru. 17 asal olduğu için aşağı doğru. Sarıya geldik. Demek ki 49 olmuyor. Hangisi olamaz demişti. 49 olamıyor arkadaşlarım. Peki 64 ve 81'i de kontrol edelim. 64 sayısı aynı şekilde 3'ten büyük olduğu için pozitif tam bölenlerin sayısı 8'e doğru gider. 8'e giden her şey Buradan maviye gelmek zorundadır. 81de 3'ün 4. kuvveti olduğu için 5 tane pozitif böleni var. Ve yine bu tarafa doğru gelecek maviye ulaşacak. Yani cevabımız neymiş? 49 olacakmış diyebiliriz. Ve artık 8. sorumuz son soru. 1'den 9'a kadar olan tam sayılarla numaralanmış 9 kart ve 3 oyuncu ile oynanan bir oyunda kartlar bir torbaya atılıyor. 1. oyuncu torbadan 3 tane kart çekiyor arkadaşlar. Ardından 2. oyuncu kalan 6 karttan 3'ünü çekiyor. Şimdi 1'den 9'a kadar olan tam sayılara numaralandırılmış 9 tane kart vardı unutmayın. Ve e, 3 oyuncuyla oynanıyor. 1. oyuncu torbadan 3 tane kart çekiyor. Ardından 2. oyuncu kalan 6 karttan 3'ünü çekiyor. Son oyuncu da artık kalan kartları alıyor. Bu 3 oyuncunun çekmiş olduğu kartlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 1. oyuncu 1 ile 4'ü çekmiş. 2. oyuncu 6'nın yazdığını. 3. oyuncu 7'nin yazdığını kesinlikle çekmiş. Bunları soru bize hediye etmiş. Her oyuncunun puanının elinde bulunan kartlarda yazılı sayıların toplamına eşit olduğuna olduğu bu oyunda en yüksek puanı ikinci oyuncu alırken en düşük puanı üçüncü oyuncu almış. Buna göre birinci oyuncunun turuncu renkli kartının üzerinde yazılı olan sayıların alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Pekala şimdi en yüksek puanı altı numaralı kart yazan oyuncu aldığına göre altıdan büyük yedi var bakın burada. O halde arkadaşlarım şunu söyleyebilirim ki ben 6'nın yanına ben 8 ve 9'u gönül rahatlığıyla yazabilirim. Zaten 1'den 9'a kadardı. 6, 8, 9 daha da. 9, 8, 17, 23 yapıyor bakın. Şimdi en küçük olanı da 3. oyuncunun üzerinde yazan kartlardı. Şurası kaç arkadaşlarım bu arada? 5. Şurası da 7. Şimdi gelin şunları bir seçelim. Öncelikle ben şu kartların falan yazılı olduğu yeri şöyle bir keseyim alayım. Aşağıda yeteri kadar boş yer vardır yüksek ihtimalle varmış. Şimdi bunu şöyle alalım. Şuraya yapıştıralım. Boş boş çözelim tamam mı? Şimdi gençler bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen de sınavda falan böyle sorular gelirse karşına yaz bunları. 1 kullanılmış zaten gitti. Daha sonrasında 6 da kullanılmış. 4 de kullanılmış ve 7 de kullanılmış. 8 ile 9'u ben kullandım dikkat ettiysen. Şöyle 8'i yazdım. 9'u yazdım. Geriye kaldı 2, 3, 5. Arkadaşlar. Birle dördünün toplamı 5'ti. Diğeri de 7 idi. Ben 7 5'in yanına bir tane sayı yazacağım. 7'nin yanına iki tane sayı yazacağım. Yani şurada kalan 3 tane sayıdan ikisini buraya, birini buraya yazacağım. Ve bunları yazdıktan sonra şurada yazan sayı 5 artı şu sayıdan daha küçük olmak zorunda. Tamam Çünkü en küçük yazan sayı neredeymiş? 3. oyuncudaymış. Pekala o zaman şöyle düşünelim. 2 3 5'i yazacağım ya ben buraya. 2'yi ve 3'ü yazarsam toplamı 12 yapıyor. Toplamı 12 yapıyor. E şuraya da doğal olarak 5'i yazmak istiyorum. Çünkü 10 diğerinden daha büyük olsun. Yani şu birinci oyuncunun yazdığı olduğu kartların, birinci oyuncunun seçtiği kartların toplamı 3. oyuncu seçtiği e, kartların toplamından daha büyük olsun istiyorum. Ama böyle bir şey imkansız. O zaman hatamız nerede? İlk başta yaptığımız seçimde. İlk başta yaptığımız seçim ne arkadaşlar? Şu. Buraya 8 ve buraya 9 yazmak. Demek ki ben buraya 8 ve 9'dan vazgeçeceğim. O halde arkadaşlar şu kısmı sildim. Şöyle diyorum tekrardan 7 artı boşluk artı boşluk küçüktür 5 artı boşluk diyorum. Buraya 8 ve 9'u yazamıyorsa 8 ve 9'u buradan eleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Artık diyorum ki yine bu ikinci oyuncunun seçtiği sayılar yüksek olsun. Mesela örnek veriyorum. Buraya ben 8'i yazayım. Buraya da 5'i yazayım. 8, 5 daha 13, 6 daha 19 yapar. Şimdi 8'i kullandım bu sefer 5'i kullandım. Artık buraya gönül rahatıyla 9'u yazarsam 9'u 5 daha 14 yapar. Ve ben artık buraya 2 ve 3'ü yine yazabilirim. Bakın gördüğünüz üzere 12 14'ten daha küçük oldu. Şimdi bize demiş ki birinci oyuncunun turuncu renkli kartının üzerinde yazılı olan sayının alabileceği değerler toplamı 9 olabiliyor arkadaşlar. 9. Pekala 9'u bulduk. Peki bir de şimdi şöyle düşünelim. Eğer ki ben şuraya... 8 değil de 9'u yazsam ve yine buraya 5'i yazsam 9 8 olmuyor artık onu biliyoruz 9'u ve 5'i kullanırsak Şimdi bu sefer 9'u kullandım şuradaki 8'i silelim 9'u kullandım arkadaşlar Ve şuraya da getirdim 9 değil de bu sefer 8 yazayım 8 yazarsam ve buraya yine 2-3'ü yerleştirirsem 13-12'den yine büyük olacaktır Ve artık dikkat ettiyseniz sınıra dayandı Çünkü ben 7'nin yanına 2 ve 3'ü yani alınabilecek en küçük değerleri yazın. 1 çünkü burada yazıyor 7'nin yanına en küçük değerleri vermeme rağmen 5'in yanına 8'i verdim artık Sınır oldu bakın silme geçti 13-12'den büyük Bir tane daha küçültürsem ben 8'i artık 12-12'den büyük olamaz Dolayısıyla sadece ama sadece 8 ve 9'u yazabilirmişiz Biz buraya bunların toplamı sorulmuş 8-9 daha kaç yapar? 17 yapar demek ki cevabımız 17 olacakmış Sevgili arkadaşlarım Doğru cevap mı diye bakalım aynen doğru cevap Ve gençler sayfayı ittirsek de gitmiyor artık ee, Bitirdik son olarak bu sorumuzu da çözdük. Güzel de bir soruydu. Ve artık ee, bu işi de bitirdik. Sanırım sizden daha fazla soru çözdüm kesin. Bir de bunun üstüne yazıyorum. Bir de bunun üstüne videolarını çekiyorum. E, matematiğe sizden daha fazla çalıştığım kesin. Ama tabi bu sizin emeğinizi e, küçümsemek gibi değil. Çünkü biliyorum ki, şu adım kadar eminim. Fiziği ayrı çalışıyorsunuz, kimyası, biyolojisi, türkçesi, edebiyatı, coğrafyası, tarihi, e, kimyayı saydım mı bilmiyorum ama her birine ayrı ayrı çalışıyorsunuz. Dolayısıyla işiniz kolay değil. Yani bunda bir sıkıntımız yok. Bunu, bunun bilincindeyim ben. E, Allah kolaylık versin. Hani biz de zamanında çalıştık dersler e, ama hani sizin şartlarınızdan daha kolay şartlarda çalışıyorduk aslına bakarsanız. Çünkü çözmemiz gereken bu kadar fazla kaynak yoktu. E, topu topu bizim zamanımızda 6-7 tane kaynak vardı ve aşağı yukarı hepsi aynı zorluktaydı. Tamam zor olanları da vardı ama sınavlar zaten o kadar böyle abartı zor olmuyordu. Çünkü eski sistemde soru e, tipleri bu kadar e, yelpazeye sahip değildi. Yani ürün çeşidine bu kadar sahip değildi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım e, o zamanlar... Abi şu önemliydi bizim için Bugün matematikten 300 soru çözdüm Bizim için bu önemliydi Hangi kaynaktan çözdüğünün Neyi çözdüğünün Hangi tip sorular çözdüğünün Hiçbir önemi yoktu Dolayısıyla şimdi günümüze bakıyoruz 2022 yılındayız 2023'e doğru gidiyoruz artık 2023 YKS'ye gireceksiniz Bayağı da olmuş bu arada Ben yaşlanmışım sanırım Bayağı da olmuş bir sınava gireli Aşırı derecede ürün çeşidi var Yani yayın evleri Çok fazla e bu kadar fazla yayın evi ve bu kadar fazla e, yazar olunca tabi bu kadar fazla derken belki hala az sayıda yazar var ülkede ama Kendi sınava girdiğim yıllara göre hesap ediyorum yani, O döneme göre inanılmaz fazla belki yüze katladı emin olun belki yüze katladı e, Yayın evi adedi yazar adedi Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar fazla yazar olunca ve bu kadar çok e, yazılan soru olunca soru çeşidi de artıyor doğal olarak ÖSYM'de bunun birincinde tabi bu kadar fazla soru çeşidi varken bu kadar fazla havuz derinken o havuzun içerisinden seçilecek sorularında neler olması gerektiğini tabi tahmin edemiyorsunuz artık tahmin yeteneğimiz azaldı Çünkü geçmiş hani benim zamanımda falan sınava girildiğinde diyorum yani zaten topu topu 6-7 tane soru bankası vardı 2-3 tanesini çözdüysen zaten <gülüyor> sınavın yarısını çözmüş oluyorsun sınavın yarısı cepte diyorsun zaten yani dolayısıyla sevgili arkadaşlarım işiniz gerçekten zor. Ee, sadece matematik değil. Ama dediğim gibi hala vaktiniz varken, hala vaktiniz varken, elinizi o taşın altına koymaktan çekinmeyin, alı koymayın. Ee, eliniz o taşın altında acımayacaktır arkadaşlar. Biraz zorlanacaksınızdır, biraz terleyeceksinizdir ama eliniz orada kalmaz arkadaşlar. Koparmazsınız elinizi. Hiç merak etmeyin. Elinizi taşın altına koyun, hiç çekinmeyin. Tamam? Ben o taşın altına elini koyup da daha elinin eli kopan kolu kopan bir arkadaş daha görmedim Hepsi de o taşı kaldırdı Bu dönemde şöyle bir ortamda tek sıkıntınız elinizi taşın altına koymaktan çekinmeniz olur ancak Evet gençler artık bitirdik sonuna geldik Sonraki videolarda sonraki projelerde görüşmek üzere Hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın